10, 0, Oo Çok yüksek. Yani evet. onun 4.5 4.6'nın üstüne çıkmaması lazım. 0.4 ile 4.6 aralığı budur. Şimdi e, e, mübarek TSH yüksek olunca triyoid şeyinizi baskılıyorsunuz. Yani e, yavaş çalıyor triyoidleri. Evet. Burada yapacağınız şeyi söyleyeyim size. Bak Tansiyon için de önereceğim. E Allah bütün metabolizma düzene girecek. Çok yüksek teseyar. Ne yapacaksınız? Dere otu. Şu dere otu var. Göster kızım. Tel tel olan. Bilirim hocam. İyi bilirim hocam. Ha sabah öyle akşam birer tutan bundan tüketeceksiniz. Bir evet. nodül var mı tiroidinizde? Valla modül yok, o çıkmıyor hocam. Sadece İyi, yüksek tamam. çıkıyor, kan düşüyor. Kan düşüyor. Tamam. Ee, bunu iki ay düzenli kullanacaksınız. İkincisi yoğurt otu, akşamları yoğurt otu unutmayın. İnternet siteme girin, orada tarifi var. Ee, bunun için kitap almanıza da gerek yok, oradan tarifi alın okuyun.